Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tarık bugün ile yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Boya M1. Evet arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz ürün Boya M1 yaka mikrofonu. Şu an yakamda. Şu an e, kaydı oradan alıyorum kutu açılımını yaptıktan sonra bu giriş ve çıkış videosunu yapıyorum. Çok saçma oldu ama olsun öyle. Bugün inceleyeceğim ürün boya M1 şu an zaten yakamda var. Ses kalitesi bu şekilde. Sizlere üründen biraz kısaca bahsedeceğim. Çünkü açarken hiçbir şeyden bahsetmemişim. Ürün 70 kitlese bile kadar ses veriyor. Yani normalde yaka mikrofon takılı değilken benim sesim size az geliyor olması lazım. Çünkü diğer videolarımın hepsini öyle demişsiniz. Sesin az geliyor, sesin az geliyor diye. Cari TV sesi biraz daha arttırabilmek adına böyle bir ürün aldım. Ürünü internet yoldan aldık, değil mi? Hepsi burada ve trendi olması lazım. İkisinden biri de ama yüzde eminim. İkisi ben size hem hepsi burada hem bir trendi linklerini aşağıda bırakacağım. Aşağıdan da bu ürünü satın alabilirsiniz. Bu arada Artway veya ee avantajlısık kullanarak da avantaj kazanabilirsiniz. Evet, artı ve avantajlısık bana sponsor değil, artı ve sponsor ol. Bu banda da geçtikten sonra şimdi isterseniz ürünün bir açılımına geçelim. İlk başta bayağı bir şey yaptım. Ürünün açılımına geçelim. Sonra geri geliriz. Evet, şimdi benim her zamanki klasik kutu açılım videolarıma geri döndük. Şimdi şuradan e, sıkırını açmıştık. Öyle. Lan Allah belanı yapıştırdım. Açıyorum yavaşça. Oğlum bu ne ya? Ha arkadaşlar <gülüyor> pahalı onun şey böyle lanmış. Üf, üf, üf. İçi boş hıh, icibaş atsın. Omanyo Rabbeci. Şurayı... Ha, bilgilerini falan yazıyorsun. Şimdi kaybolursa olfin içine atabilirsin diye, kılıfın içine geleceğiz, bak takına geleceğiz. Cumbuz ne alakası böyle? At gitsin. Şimdi burada bir tane kılanma kılavuzu var. At gitsin. Şu vardı. Ha bunlar ne yapacağız? Bunu da Bir de üstüne fotoğraf yapıştır diyor Allah aşkına. Sanki adam bunu bulan adam gidip de emniyete verir. At gitsin. Şimdi kutumuz güzel. Suni deri. Üzerine logosunu basmışlar. Bir de ismini yazmışlar boya. Yani ne çok kaliteli durmasa da gene iyi. Şurada şöyle bir ipi var. Şöyle astırabiliyorum. Asılama böyle oluyor. Şimdi bu neden var diye soruyorsunuz. Bu taşıma çantası kablo 6 metre. Evet. Şimdi göreceksiniz. Kablo tam tamına 6 metre. Şöyle içinden Oo bak güzel bak çok good verinize yemin ederim çok iyi. Bir yanına da şey de vermişler. Şimdi hiç e, yani Amfi'ye bağlayabilmek için bir aparat da vermişler. E, üzerine pop filtre var. Pil var. Şuraya takabilmek için orada ayrı geleceğim. E, ayrı bir de yakaya takmak için ekstra bir tane daha şey mi koymuşlar. Yok bir tane varmış. Tamam bunu da bir açalım. <gülüyor> ben niye açmadan anlattıysam o da çok biraz saçma oldu ama. Olsun zaten ben videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Maksimum 6-7 dakika sürer. E, dışarıda da çekim yapacağım için biraz. Sıkıntı olacak gibi. Şimdi bu aparatla benim pek bir işim yok. Şunları bir at verelim. Aparatla işim olmamdan dolayı gene içine koyuyorum. Benim şu pillede bir sıkıntım yok. Onlara geleceğim ama ee, bunu kullanacağız. Tabii bunu buraya takmamız lazım. Şimdi bunların hepsini bir kenaraya çektim. Mikrofonumuza bir gelelim. Şimdi arkadaşlar mikrofonumuz bu. Bakın. Buraya adamlar çok güzel boya diye basmış. Şimdi şuradaki on off ne işe yarıyor sizlere onu bahsedeceğim. Çünkü ben bu videoyu yapmadan önce 4-5 tane video izledim acaba nelerden bahsetmişler diye. Böyle çok detaylı anlatan yok. Mesela bir iki yerini anlatan işte kalan özelliklerini anlatmayan var. İşte bazıları işte 2-3 özellik anlatıyor. Devamını anlatmıyor. Ben bu videoda sizlere tüm hepsini anlatacağım. Şimdi buradaki on off. Mesela kamera odaklarsa. Üstü aldığınız vakit DSLR kameralar için aşağı aldığınız vakit telefonlar için. Bu niye var derseniz aşağı niye alamadım mı? Heh. Bu niye var derseniz kameraların e, 3.5 mm girişlerinden e, güç alamıyor bu. Alamadığı için şuraya pil takacağız. Burası böyle açılıyor. Dur lan böyle değil mi? Tamam. Buraya içinden çıkan pili takmanız lazım DSLR kamera kullanacaksınız. Bu da yaklaşık 40-45 saatlik bir çekim ömrü veriyor ki 6 metrelik kabloya göre bu ciddi bir rakam yani bayağı iyi. Şimdi gelelim cırt cırtına da yine boya diye logolarını ve yanına ismini basmışlar. Şöyle açıyorum ve <gülüyor> 6 metre kablomuz karşımıza çıkıyor. Şöyle şuraya da açacağım. Bunlar yani çok iyi düşünülmüş detaylar çünkü ben bunu bir çantaya atsam büyük ihtimalle çekim yerine gittim. bir yarım saat bir dakika uğraşmam gerekecek. Şimdi zaten alt metre oldu, çünkü ben buraya tekrardan uğraşmayacağım açmaya. Hatta cırt cırt ile kapatacağım ee, Şuraya da bir, şöyle bir şey açmışlar. Şimdi onu da açacağım. Bu arada bu üç buçuk milimetre gecikme giriş olan e, tüm cihazlarda çalışıyor. Ee, yüksek kaliteli bir kondenser e, video mikrofon video mikrofonu diyebiliriz. Eee şu an güncel fiyatı yaklaşık olarak 340 TL olması lazım. Ben aldım da 130 TL'ydi. Size i̇şte şöyle söyleyeyim. Dolar 7 lirayla 6.90 arasında değişiyor. Ben aldığım kuralar fiyatı böyleydi. Ee, 75 75 desiz bir e, sinyali varmış. Yani 65 ile 120 kHz ya bunlar pek e, teknik ayrıntılar bunlar aslında ama şimdi arkadaşlar e, aldığım itibariyle dolar 7 TL iken aldım ben bunu 140 TL. Şimdi gelin. Telefonumuza bir bağlayalım. Sesi nasıl veriyormuş bir görelim. Evet şimdi ürünün açılımını gördünüz. Ee, ses performansı yine bu şekilde. Tabi ürünü dışarıda da test etmeyi deniyordum. Şimdi şöyle bir sıkıntı oldu. Ee, şu an çekimi Mi 9T'den yapıyorum. İncelemesini e, kanalda bulabilirsiniz. Hatta tam yüksek ihtimalle. Dur bir dakika. Şöyle bir bakarsın. Şurada bir yerde olması lazım. Oradan çıkacak. Ee, Mi Note'u <gülüyor> 12'de şuradan çıkacak. Mi Note 3 telefonumda çalışmadığı sebebini şöyle söylemek gerekirse. Mi Note 3'de jack girişi yok arkadaşlar. Bu buçuk milimetrelik jack girişi denilen bir şey var. Bu çok güzel bir şey aslında bence. Normal jack girişlere göre daha kaliteli. Çünkü şöyle düşünün. Mesela bir tane televizyonunuz var. Televizyonunuzun hoparlörü e, baslara az verir. Çünkü yeterli gücü alamaz televizyondan. E, bu da aynı onun gibi bir şey. Yeterli gücü alabildiği vakit basları çok güzel vurur. Jack girişi de aslında buna sağlıyor. Telefonunun güç girişinden bağlandığı için e, bataryadan güç alabiliyor. Bataryayı tam tüketmeden. E, gücü alabildiği için de sesi sizlere daha iyi veriyor. Daha net, daha canlı veriyor. Bu yüzden 3.5 mm'yi tercih ederim jack girişine göre. Ee, bunun da tek eksisi, e, bunun da tek eksisi e, içerisinde 2 tane pin varmış arkadaşlar. Tabi ben buradan gösteriyorum da sanki görebiliyorsunuz. İçerisinde 2 tane pin varmış. Benim yaka mikrofonumunda 3 tane pimi var. Bunu kullanamıyorum. Edeceksin şimdi senin telefonla çalışmayacak mı? Yani ne bileyim. Benim Mi 8'im var. Mi 8-7'im var. Mi 9-7'im var. İşte böyle jack girişi yok benim telefonda. Ben şimdi bu mikrofonu kullanamayacak <gülüyor> mısın dersen, ona o nasıl cümledir? Ben bu mikrofonu kullanamayacak mıyım dersen, evet kullanabileceksin. Nasıl olacak? E, Huawei marka adaptör alman gerekiyor. Sadece o markalarda 3 tane pim, pim var içerlerinde. Bu mikrofonda taktığınız vakit 3 Pim yerine oturduğu vakit mikrofon gayet güzel çalışıyor. Ee, çok fazla detaya inmedik. 6 metre kablo boyutu var. Gayet güzel. Kondenser mikrofonlar için ekstra bir tane aparat var. Çünkü kondenser mikrofonların e, kulaklık girişine taktığınız vakit e, kameradan güç alamıyor bu mikrofon. Alamadığı için de çalışmıyor doğalarıyla. E, bu yüzden bunun içerisine bir tane pilli yerleştirmişler. Zaten az önce detaylı incelemede görmüştünüz. Ee, o pillerden daha verimli çalışıyor. Bu arada pillerinde kullanım ömrü 45-50 saatlik bir çekim ömrüleri var pillerin. Yani 6 metrelik bir kabloya göre oldukça iyi bir rakam. Ee, 45-50 saat. Evet bugün Boya M1 yaka mikrofonu incelemiştik arkadaşlar. Ürünü sizlere tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü büyük bütçeli bir e, mikrofon alma bütçeniz varsa her tabii ki de ROD'lara geçebilirsiniz. Yani ne bileyim boyanın daha yüksek kaliteli mikrofonlarına geçebilirsiniz. Ee, ama küçük yani YouTuber mikrofonu denilebilir. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada ben hiçbir videomda söylemem bunu. Herhalde bir son oyun videoları haricindeki tüm diğer videoları da söylemem için. Kanala abone olup like atıp bile bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ee, bu arada mikrofonla ilgili merak ettiğiniz konular varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Her birinize tek tek cevap veriyorum. Ee, Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.